Kanal 58 ekranlarından mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yayınla yeni yeni ve şifa kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta şifa kapısı programımızda pandemide, korona günlerinde kalp hastalıklarından, kalp rahatsızlıklarından bahsedeceğiz. Kalp hastalıkları ve kalp ve damar cerrahiye uzmanımız Profesör Doktor Ali Rıza Cenan bizlerle birlikte olacaklar. Evet da kalp hastalıkları, kalbimizi nasıl koruyacağız, nelere dikkat edeceğiz, pandemi sürecini değerlendireceğiz. Hocam evet zor bir süreçten geçiriyoruz. Evet, Tabii, evet. E, artık e, bir yıl, e, üç aydır her gün gündemimizde o, e, pandemi, korona, e, birçok hastalıklar ve en önemlisi kalp hastalığımız, kalp sağlığımız. Evet, e, hakikaten önemli bir zamandan geçiyoruz. E, yani Bütün dünya için, sadece Türkiye evet. için değil e, ciddi problemler milyonlarca insan öldü biliyorsunuz hem Covid'den dolayı hem de Covid'in işte belki hani çok ön planda çıkmadı ama kalp hastalığı da aslında sanıldığından daha fazla gözüküyor şöyle problem oldu kalp hastalığını değerlendirdiğimiz zaman bir işte insanlar eve kapandı evet doktora gitmedi mesela o dönemde mesela normalde olması gereken kalp krizi oranları mesela düştü çünkü çok kişi evde geçirdi kalp krizini o Peki farkında olamadılar mı? Ee, yani işte olsa bile gitmiyor. Mesela Hiç Önceden biliyorsunuz kalp krizinin en büyük belirtisi. işte göğüs ağrısıdır. Böyle yürüdüğü zaman göğüs ağrısı olur. Sıkıntı olur. Ama buna olsa bile gitmeyenler oldu ve bu kişiler e, maalesef böyle kalp krizi geçirenler oldu. Yani onu çok e, hem yayınlarda da görüyoruz hem de okuduğumuz şeylerde evet. de görüyoruz. Bu, bu bütün dünya için geçerli. Ee, bir öyle oldu. Onun dışında bir de insanlar tabii eve kapandılar. işte spor yapıyorlardı, yapamadılar. Evet. işte şeyler arttı. Yaşam alanları çok daraldı. Hem stres, hem obezite yani ikisi kendimizi oldu. koruyalım derken bir taraftan da aslında zarar da verdik yani. Yani maalesef. Biraz. Yani bu her şeyin bir bedeli var tabii. Yani evet. Böyle tamam virüsten korunuyor zaman işte virüsten korunurken de e, insanların psikolojisi bozuldu, işte sağlığı bozuldu, evet. yani başka hastalıklar ilave oldu. E, özellikle kalp bu konuda bence önemli bir yer tutuyor. E, çünkü biliyorsunuz kalp hastalıklarının tetiklenmesinde mesela kilos derece önemlidir. Mesela D vitamini çok önemlidir. İnsanlar işte gün ışığı görmedi. Tam kaldı yani yürüyüş yapmadı, egzersiz yapmadı. Karekesiz Biliyorsunuz bizde egzersiz son derece önemli evet. kalp hastalığının koruması hastalığını ve anlamada da, yani kalp tabii kalp sağlığında tabii yürüyüşün tabii, tabii. ve kırının tabii yani. da çok önemli var. Yani bu bir, bir kere bu olumsuz etkileri evet. oldu muhakkak. İşte insanların şekeri varsa şekeri daha da arttı, tansiyonun yüksekliği varsa tansiyonun kontrolü daha kötü oldu. ya yani, ben bunu bütün gelen poliklinik kontrollerinde falan da görüyorum. Herkesin 3-5 kilo alanlar var, 15 kilo alanlar var, i̇şte tansiyonu normalken tansiyon yükselenler var, şekeri evet. iyi giderken şeker seviyesi bozulanlar var. Tabii bunlar da tabii ki kalp ve damar sistemini son derece olumsuz etkileyen şeyler. Bir de bunun yanında ilave olarak, şimdi covid geçiren insanlarda da ciddi kalp problemleri olabiliyor. <gülüyor> Biliyorsunuz bu covid mikrobu bu bir... Ace, e, ACE reseptör dediğimiz bir e, reseptör var. Reseptör yoluyla giriyor. Evet. O reseptör akceride olacağı gibi kalpte de var. Ve damarlarda da çok yaygın. E, bu acı dediğimiz e, yani şeyin yabancı dediğim şeyini söylersem acı ötesi dönüştürücü enzim dediğimiz bir e, enzimin reseptörü var. Evet. Covid o reseptöre bağlı olarak giriyor. Ve bu aynı zamanda kalpte de ve damarlarda da özellikle çok. Tamam akciğer tutuyor, problemler oluyor ama aynı zamanda kişilerde e, yani hem kap damarlarına tıkanma hem normal diğer damarlarda tıkanma zaten çok yakın gözüküyor biliyorsun bu yüzden bundan dolayı zaten artık e, kansülandırıcılar öyle damarda şeyden e, düşük molekül ağırlıklı heparin dediğimiz koldan ya da göbekten yapılan biliyorsunuz neyse rutinle bindi. Evet. Bu ilk başta bilinmiyordu tabi. Daha sonra da insanlar böyle patır patır ölünce, damar tıkanıkları olunca da pulmoner emboli dediğimiz yani bacak damar tıkanıp oradan akciğere atması arttı, diğer damarlarda tıkanıklar arttı. Mesela şu anda rutinde bakıyoruz biz, bazı testler de-dimer diye bir test bakıyoruz mesela, o mesela yüksek çıkıyor. O da işte pıhtının olduğunu gösteren bir test. Yani demek ki vücutta bazı yerlerde pıhtılar oluşuyor bu pıhtı işte, kalp dolu zaman kalp krizi işte beyin dolu zaman alkol, ya da işte e, akciğer bacak dolu zaman derin, e, akciğer embolisi gibi ciddi problemler yaratabiliyor. E, mesela biz burada bazen yoğun bakımlarda ben her gün geziyorum e, hastaları izliyoruz. Bakıyorsun hasta iyiydi işte oksijeni iyiydi falan küt gidiyor. Ne oldu kimse anlamıyor. Yani burada tabii ki işte otopsi mi, otopsi de yapamıyor. Yani bilimsel çalışma da çok yapamıyoruz. <Gülüyor> Bu kaç kişinin, için öldüğün, hangi sebepten öldüğü, sadece akciğerden öldü kalpten öldü o da çok böyle tam anlaşılamıyor. Özellikle yoğun bakımda böyle ani ölümlerin altında büyük ihtimalle kalp problemleri çıkıyor. Evet. Yani evde de böyle ani ölümler var. Covid geçirip de ani ölenlerin altında genelde. Kalp krizleri altta yatan en büyük Bir de pulmoner emboli dediğimiz kalp olay. Kalp krizi ve kalp hastalıklarında kronik rahatsızlığı olanlar bu süreci biraz daha reksti geçirdiler. Tabii ki. Tabii. Yani zaten kronik hastalarınız varsa özellikle kalp hastalarımız varsa evet. diyelim ki biraz kalp yetmezliğiniz var. Kalbiniz biraz zayıf çalışıyor. Covid geçirdiniz. Akciğer tutuldu. Biliyorsunuz vücudun oksijene ihtiyacı var. Özellikle kalp yani zaten zayıf ise oksijen miktarı azalıyor bir, bir de o akciğerdeki basınç yükseliyor, kalbin önündeki yük artıyor. Kalp yetmezliği daha da ağırlaşıyor. Bir de bunun üzerine işte böyle damar tıkanıkları falan tabii ki çok ağır seyrediyor. Yani kalp problemi olanlarda özellikle kalp ve damar problemi olanlarda COVID daha ağır seyrediyor. Peki hocam ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Bir tane daha, daha ilave edeyim. Bir de son mesela işte Covid geçiriyor. Özellikle genç insanlar hiçbir problemi yok gibi evet. gözüküyor. Şimdi kardiyak MR yöntemiyle bayağı bir tarama var. Yani birkaç yerde işte İngiltere'de olsun Almanya'da Türkiye'de de yapıldı bu çalışma. Miyokardit dediğimiz kalp iltihabı doluyor kalp iltiha. Yani myokardit diyoruz. İşte Bu normalde gripler de yapıyor. Diğer virüsler de yapıyor. Bunu. Özellikle bu myokardit. Ama bu sandığımızın çok daha üzerinde. Çalışmalarda %60'larda, %70'lerde. Mesela hiç problem olmamış. Kalp hiç problem olmamış. Aslında çok iyi. Ama 3 ay sonra bir kontrol e, kardiyak MR çekiliyor. MR'da bakıyorsun ciddi myokardit bulguları var. Yani bir kısmı bulgu veriyor, bir kısmı vermiyor. Çoğu kişi biliyorsunuz işte nefesin daralıyor, işte, evet. işte oram ağrıyor, buram ağrıyor. Bunlar çok anlaşılamıyor da sebepleri. Bunların altlarda yatan, sebeplendiğim bir tanesi de bu myokadritler. Ve bu myokadritler belki şu anda çok belli değil ama mesela 1-2 yıl sonra, 3 yıl sonra belki de bu kardiyomiyopati dediğimiz bu myokadritlere bağlı geçince kalbin zayıflama şeyi daha da artacak. Şu anda daha onu bilemiyoruz. O biraz daha uzun bir süreç. Yani ileride de uzun dönemde de bu COVID'in kalp üzerinde çok olumsuz etkileri olacağı düşünülüyor. Şu anda hani çok veri olmadığı için çok bir şey diyemiyoruz miyokardit konusunda, yani kardiyomiyopedi konusunda. Ee, yani İlerleyen süreçlerde evet, evet, evet. nelerle karşılaştığımızda. Çok karşı ciddi çalışmalar varsa. var bu konuda. Evet. Özellikle bu kardiyak MR'ın mesela gündeme çok gelmesi, eskiden kardiyak MR çok yapılmıyordu ama artık bu da yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'de de yapılmaya başlandı yani Covid böyle sanıldığı gibi değil evet. çok daha böyle sinsi ve yani kalp yönünden yani akciğerdeki şey tam belirgin İşte okje düşüyor satreını düşüyor Tomografi çekiyor çok belirgin şeyler var ama kaptaki bu vurguları her zaman göremiyoruz doğum bakımında da atlanıyor bu İşte servis şeyde ya yani evdeyken de atlanabiliyor böyle kardi falan da her yerde çekilmiyor yani Hakikaten ciddi bir problemle ne karşı neler karşıyayız yapacağız? neler yapacağız işte yani bu Nasıl aşı aşılan başka yolu yok yani bu işin aşıdan başka yolu yok bu ee, aşırı insan olarak hep bunu savundunuz kesinlikle aşı, aşı beri... yani yani e, virüs e, ilk gündeme geldi bunun da aşıyla önlenebileceğini evet. söylediniz bugün üzerinden bir yılı üç ay geçti ve siz yine aynı Aynen. aşıyı yani savunuyorsunuz zaten bu göründü zaten şu anda kanıtlandı evet. da çoğu yerde mesela şimdi İngiltere açtı işte İsrail açtı, Endonezya açtı nasıl açtılar çünkü onlar %50'sinden fazlasını aşıladılar yani zaten %50'den fazlasını aşıladığı zaman zaten işin hızını çok hızlı bir şekilde kesiyorsunuz şu an Türkiye'de kesiyorsun. Türkiye'de biraz işte yavaş gitti i̇şte aşı tedarikinde problemler oldu bir araçta işte insanların kafaları oldu. karıştı. Ya, maalesef şimdi şöyle oluştu. bir şey var. Yani bu yani ben aslında bu aşı, aşı oraya hani çıktından beri e, sosyal medyada takip ediyoruz, işte diğer medyaları takip ediyoruz. İnanılmaz bir e, kampanya bilgi, var. Yani aşılan olunmaması e, yönünde. Yani tamam. Sanki aşı öyle bir şey yapıyor ki yapıyorsun işte diyor ki damarım tıkanır, bilmem ne olur. ama öyle bir şey yok. Yani olsa bile çok az. Yani etkileri yani, yan yani ziyade yani artlarına bakmak COVID gerekiyor. Belki yani Covid'in yaptığı hasar şu anda yani yapması çok zor. Ne, ne yaparsınız yapın. Yani insanlar patır patır ölüyor. Yani Ve artık genç, genç yaşlarda dinlemeden. ölüyor. 30-40 yaşlarında insanlar. Ben etrafımda çok var maalesef görüyoruz. Allah şimdi için biraz azaldı ama yani hiç şakası yok. Kimden ne yaptığı da belli değil. Yani anlamak da zor. Bazı muhtemelen genetik faktörler var içinde bu bağışıklık sistemi ile ilgili. Bazı kişiler özellikle bakıyorsun bazı aileler birkaç bir şey oluyor ve hepsi birden kaybediliyor. Yani bazı ailelerde hiçbir şey olmuyor. Bu biraz genetik yatkınlık da var bu COVID ile ilgili olarak. Onun için aşı son derece önemli olduğunu düşünüyorum. da burada aşının çok evet. faydalı olduğunu ve tek çözüm olduğunu düşünüyorum. Çünkü aşının o bir türlü olunması gerekti. Yani ilk başlarda bu biliyorsunuz oraya çıktığı zaman işte doğal bağışıklık denildi. İşte herkes işte hastalıktan geçirecek ve bu şekilde bağışıklık olacak denildi ama iş öyle olmadı. İngilizleri önce onu yapayım dedi ama baktı bütün yoğun bakımlar doldu. İnsanlar sokaklarda ölmeye başladı. Evet yani bu işi böyle olmayınca da artık anlaşıldı. Tek çare aşı. Başka evet, şu anda tek çare yani. aşı. Ebe kapanmak diyorsunuz aşı da mesajımız olsun. Kesinlikle. Aşınızı vurulmadıysanız, bilgi kirliliğiyle karşılaştıysanız Kesinlikle. ama mutlaka aşınızı Hiçbir vurmak şey, zorundasınız. E, şu COVID salgını kadar şu anda tehlikeli bir sağlık açısından baktığımız zaman. Evet. Yani aşı yapıyorsun da işte yok 10 yıl sonra ne olmuş bilmiyormuş. Ya zaten olursan şurada 3 gün sonra ölüyorsun yani. Bak görüyorsun işte kalp problemler oluyor, kalp bizlere oluyor, insanlar evlerde tıkanıyor. Bir de bu işin ekonomik boyutu var. Ekonomik, e ekonomik boyutu var. çöküyor. Psikolojik boyutu var. E i̇nanılmaz yani. Psikolojik boyutu çok daha büyük.